Selam, ya Muhammed. Bugünlerle birlikte CSGO'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birkaç aydır video atmıyordum, biliyorsunuz. Ama artık devam edeceğim YouTube üzerinden. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bu arada arkadaşlar artık YouTube üzerinden canlı yayın da yapacağım bazen. Yani o canlı yayınlarda da katılabilirsiniz. Oyuna geçelim. Hemen şöyle eskisi gibi. Ha, bu arada oyun modu expertte Haberiniz olsun. Botların seviyesini en zor aldım. Büyük ihtimal inanmayacaklarınız olacak. Hı? İnanmayanlar olacak. Hı? Biraz önce size göstereyim. Şöyle böyle eksperte tekrar aldım inanmayanlar için biraz unuttum ama önce hala biraz paslanmadım yani hala paslanmadım bence Dikkatle oynamayı numaritese ama ama neyse. Hemen şunlar da da hemen evet şunlarda. Gelin ne? Ne zaman şuradan çıkarım? Yeter azına paramız yok neyse bunu şöyle şuradan bir de kalsık ve üzeri kalalım bir saniye burda onun da sesini atayım şükür ne tepkiler. Ben şuradan devam edelim. Tamamdır da <laughs> take the Neyse. Devam edelim. Okay, Bu arkadaşlar hemen şu 1.30 yazısının üstüne bir link koyacağım. Emrehan abiyle birkaç video çekmiştik. Kanala atacağız diye. O bir kanal açtı. Hemen şu 1.16 yasının üstüne koyacağım oraya. Dakika yasının üstüne hemen koyacağım. Linkini. Yani onun kanalında gidebilirsiniz. Veya açıklamaya da koyabilirim. ondan yani haberini verişim. Ona da yeni bir kanal açtık. kompalı var. öleceksin Hadi. Sıh. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Söylediğim gibi Emhan abinin de kanalına gidebilirsiniz. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.